Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda Onur Alkaşi ile beraberim. Onur'un e, müzik kanalı var. Onu da açıklama kısmına ve yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Onur'la birlikte sözlerini benim yazdığım bir şarkının bestesini yapıyor şu anda Onur. Bunun tüm kayıt aşamalarını gerçekleştireceğiz. Şarkıyı yazalı bir yıl falan oluyor. <gülüyor> Bayağı yapamadık ama. Anca bitireceğiz. Şu anda bu gece tüm kayıt aşamalarını bitireceğiz. Bu sürede sizlere anlatacağız bunu. Birkaç bir şey yaptık aslında, onları e, söyleyelim, neleri yaptık. Bakalım. E, gerçi bunlar demo olarak kullanacağız büyük ihtimalle. Enstrümanların kaydını almak için demo kayıt yaptık. Davul, piyano, yaylılar ve e, pilot bir vokal kaydı aldık. Öyle, şimdi gitarı alacağız. Gitara geçince görüşelim o zaman. Tamam, göndereyim mi? Gönder, gönder. Işte çalmıyor böyle. Şimdi şey yapacağız. Clean gitarları kaydettik. Ben de çeker misin? <gülüyor> clean gitarları kaydettik. Ama de ihtiyacımız var. Na biraz güçlenmesi için drive da kullanacağım. Bundan dolayı ona kanal açıyorum şu an. Bunun biraz sesini kısmam lazım tabii çünkü daha güçlü gelecek. Tam bunda da o kes. Bundan sadece nakaratta gireceğim bu arada. Şuradan alsak iyidir. Ben geçiyorum. Şey. Herkes ses çok geliyorsa söyle bana. Tamam. Başkası söyle. Thank mm -hmm. you. Şimdi back vokal kayıtlarını alacağım Şu an e, ana vokal oldu gibi Bilmiyorum şu an belki de çok uzun süredir Dinlediğimiz için kulaklarımız yorulmuş olabilir Biraz zaman geçtikten sonra Tekrar dinleyeceğim e, Back vokalleri alacağım e, Ona geçelim o zaman <gülüyor> Biraz sakin kafayla dinledik. E, moda verdik. Başta klarnet solosu yazmıştık midi klavyeden. E, ama bence şey oldu. Yapmacık oldu yani. Gerçekten mididen çalındığı hissediliyor. Bundan dolayı klarnet yine kalacak. Altta kısık bir sesle onu yedirmeye çalışacağız bir şekilde. Elektro gitarla üzerine bir solo deneyeceğim girişinin. Bakalım nasıl olacak. <Gülüyor> Ne zaman yayınlarız bilmiyorum ama da şükür bitirdik yani. <gülüyor> evet, bir, üstümüzden bir yük kalktı. Yeni kayıtları bitti. E, hayattan bezdik şu anda. <gülüyor> saat 3 oldu. Aynen göster. Saat inanılmazlar. 3'e çeyrek var. Tamam da kırmızı yok. Saat 3 oldu. <gülüyor> bir, bir buçuk şarkı yaptık bir gecede. Evet, bir de ben, ben de şarkı çıkaracağım. Onun da kayıtlarını, okumalarını yaptık bugün. Bayağı bir yorulduk. Ee, Karşılığını verirsiniz umarım Hüseyin için, en azından Hüseyin'in kanalı için. <gülüyor> Bu tarz <gülüyor> videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Açıklama kısmında ve kartlarda da Onur'un kanalına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Evet, Görüşürüz. <gülüyor>